ax artı b karenin ne eşit olduğunu bulacağız. Evet, videoyu durdurun ve bunun ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu, ax artı b çarpı ax artı b ile aynı şey. Öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Buraya bir ax, buraya da diğeri. Renk değiştirmekte biraz zorlandığım için aynı renkle yazacağım. Aynı renkle yazacağım terimlere öncelik verdim. Ve sonra buraya ve buraya da birer b koyalım x artı b çarpı ax artı b. Evet acaba bunun sonucu ne? Bu ax ile bu a x'i çarparsak a x kare elde ederiz, öyle değil mi? Sonra bu a x ile buradaki b'yi çarpınca da sonuç ax b olur. Sıra buradaki b ile a x sonuç a ya da ax b aynı şey. Son olarak b ile b'yi çarptığımızda da b kare elde ettik. Buradan ax kare, aslına bakarsanız bunu başka şekilde de yazabiliriz ama şimdilik böyle kalsın, artı 2abx ve artı b kare. Dediğim gibi bunu biraz farklı bir şekilde de yazabiliriz. Yani çok, çok da farklı değil aslında ama ax kare yerine mesela a kare x kare ve geriye kalanlar artı 2abx artı b kare. Peki sizce bunu neden yapmış olabilirim? Bunu yaptım çünkü artık bu şekildeki herhangi bir iki terimlerinin karesinin ne olacağını kolaylıkla bulabiliriz. Mesela biri size gelip de elimde 25x kare artı 20x artı 4 var ve bunu çarpanlarına ayırmak istiyorum dediğinde ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. Hatta isterseniz yine burada videoyu durdurun ve bunun çarpanlarının ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Burada 25x kare var ve bu bir tam kare gibi görünüyor öyle değil mi? 25x kare, 5'in karesi çarpı x'in karesi, ya da 5x'in karesi olarak yazılabilir. Ve buradaki 4 de tam kare, 2'nin karesine eşit. Geriye kalan 20x için de buradaki mantıkla düşünecek olursak, a'nın 5, b'nin de 2 olduğunu bildiğimize göre, 2 çarpı a b ne olur? 5 çarpı 2, yani a çarpı b, 10 eder. Bunu bir de 2 ile çarparsak, 20 olur. Bundan dolayı 20x'i 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı x olarak yazıyorum. Gördünüz değil mi? Buradaki ifadeyi bu şekilde yazabildik. a 5'e b de 2'ye eşit. Tekrar ediyorum bu. a x kare artı 2 çarpı a çarpı b çarpı x ve artı b kare. Şimdi bunun çarpanları nedir diye sorarsam ne dersiniz? A ve B'nin ne olduklarını bildiğimiz için bunu 5x artı 2'nin karesi olarak yazabilirim. Evet, bu videoyla size özellikle en büyük kuvvetli terimin katsayısı 1 olmadığı zaman, tam kareyi tespit edip bunu nasıl kullanabileceğimizi gösterdim. Umarım ileride işinize yarar. Hoşçakalın.